Survivor 2018-17 Haziran Pazar günü ödül oyunu analizine geçmeden önce, biliyorsunuz artık herkes bireysel oyun oynuyor. Ayrıca hala Hastanede, son durumu gerçekten merak konusu. Survivor 2018-15 Haziran Cuma günü, neler yaşandı ve ödülü kimler kazandı hatırlayalım. Kıbrıs'a doğru yaklaşırken, dokunulmazlık oyunları ve ödül oyunları önem arz ediyor. Ayrıca biliyorsunuz sona yaklaşırken ödüller, daha kaliteli ve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 15 Haziran Cuma günü ödül oyununu kazananlar belli oldu. Oyunda Nagiha'nın performansı göz doldururken oyunu çok rahat kazandı. Erkeklerde güçlü rakiplerini yenen Adem birinciliği kazandı. Arda Şef'in muhteşem yemeklerini yeme hakkı kazandılar. Ödül yemeğini yemek için yanlarında bir kişi seçen birincilerden. Adem Sema'yı seçti. Nagiha'n ise Hakan'ı seçti. Arda Şef'in yemekleri harikaydı. Ödül yemeğini afiyetle yiyen ekip, aileleriyle Telefonla da görüştüler. 16 Haziran Cumartesi ise iletişim ödülü için oyun oynanacak. Fragmanda gördüğümüz üzere Adem, oyunu çok hızlı oynuyor. Bu hırs bazen dikkatsizliğe de neden oluyor ve, sakatlanabiliyor. Son fragmanda Demin çok zor nefes aldığını gördük. Umarım sağlık durumu iyidir. 17 Haziran Pazar günü ödül oyununu kim kazanır merak konusu. Yarışmacıların son performanslarına baktığımızda erkekler de sürpriz yapmaya başladı. Ayrıca Hakan da birincilik